Bugün 27 Nisan 2023 Perşembe Jüpiter günündeyiz Yengeç burcundaki ay 2.40'ta Neptünle yaptığı üçgen açının ardından boşluğa girecek Sabah erken saatlerde ay boşlukta ilerleyecek Duygularımızın ve sezgilerimizin güçleneceği sabah saatlerinde ilişkilerde empati ve yardımlaşma temaları da öne çıkabilir Uyku ihtiyacımızın artacağı sabah saatlerinde mesaj veren derin rüyalarda görebiliriz Ay 9.29'dan itibaren Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Ay ilk olarak sabah saatlerinde Kova burcundaki Plüton'la karşıt açı yapacak. Bugün özgüvenimiz ve yaratıcılığımızla yükselirken kendimizi dış dünyada daha rahat ifade edebiliriz. Duygusal ve fiziksel güç ve dayanıklılığımızı test edecek durumlar oluşabilir. Sabır ve azimle zor işlerle ilgilenebilir, gerekli destekleri alabiliriz. Aslan burcundaki ay gece saatlerinde boğa burcundaki güneşle dik açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz gece saatlerinde karşı cinsi ilişkilerimizde de güç mücadeleleri ve çekişmeler olabilir. Özellikle sabit burçlar, boğa, aslan, akrep ve kovalar bu etkiyi daha fazla hissedebilir. Daha dengeli ve özenli davranmakta fayda var.